Bugün 3 Mart 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz yeni ay fazında balık burcunda ilerleyen ay güne değişken ve hassas enerjiler veriyor sabah ve öğle saatlerinde ay balık burcundaki Neptün'le kavuşacak sezgilerimiz ve duyarlılığımız yükselebilir fiziksel ve duygusal olarak daha hassas olabiliriz yalnız kalıp iç sesimizi dinleyebiliriz tefekküre yönelmek önemli farkındalıklar ve ilhamlar verebilir Bugün Oğlak burcundaki Venüs, Mars ve Plüto arasındaki kavuşum kesinleşiyor. Az rastlanan güçlü bir gezegen gruplaşması etkisindeyiz. Kişisel ve toplumsal alanlarda güç ve liderlik alanlarında baskıların artması, daha tutkulu, hırslı ve kararlı tavırların gözlenmesi mümkün. Kişisel irade ve kararlılıkla yaşamımızda güçlü dönüşümler yapabilir, hedeflerimize odaklanabiliriz. Gücü elinde bulunduran kişi ve yapıların baskıları ve manipülatif durumları şiddet ve çatışmalara da artabilir. Doğa hareketlerinde stresler, savaş enerjileri güçlenebilir. Bedensel ve ruhsal sağlık sorunları, özellikle kemik, eklem, kas, diş, diz ağrıları zorlayıcı olabilir. Vurma, çarpma ile oluşabilecek kırık, çıkık sorunları artabileceğinden kaza ve sakarlıklara da dikkat etmeliyiz. Akşam saatlerinde Balık burcundaki Ay ile Oğlak burcundaki Venüs ve Mars piloto arasındaki olumlu açı kişisel motivasyonumuz ve özgüvenimizi kendimizi güçlü ve güvende hissetmemizi sağlayabilir aile büyükleri ve otorite figürlerinden de destekler alabiliriz sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun